ya ya ya Yapabiliriz öyle insana. Ya merhaba arkadaşlar. Şimdi biz nerede ya? Deme. Merhaba arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> yeah, şimdi <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> <simbi>. <gülüyor> şimdi. Şimdi Lima'da, Demanda'da. He he. <gülüyor> <gülüyor> <bana> Dayız. <reyde>, <gülüyor> Tamam merhaba arkadaşlar. Şimdi niemandayız, niemanda geldik ve yani çok görüyor musunuz? Okay, <gülüyor> kimse daha gelmedi. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Selam söyle bro. Alex sen değil. Selam. <gülüyor> Bu sey selam selam Selamlar. <gülüyor> selam Hasan. <gülüyor> tamam. tamam. Amas seni seni tanımıyorlar. Selim. Selim. Selim. Selim. Selim. Selim. Selim. Selim. Selim. Selim. Selim. Selim. Selim. Selim. Bir de je şey, yani çi köfte evet. ama çi köfte olmuyor lavaj yoksa <gülüyor> lavaj olunca çi köfte oluyor Ama ne yani. anlatizmle ne demek çalıştım hı hı. öyle işte o zaman bu yer okey ya yarrak tamam bu şidan demek şidan ve ikdeva oje okay. İlk defa bunu görüyorum yemin ederim. Yani kesinlikle fotoğraflardan falan gördüm. Yani gördüm işte ama ilk defa gerçeklik görüyorum. Tamam. Ha bunu biliyorsunuz zaten. Her gün içiyorum O <gülüyor> ile işte ve başka ne var? O kadar Okey 3 yemek. tamam bitmedi. Bu da var Medya, media, sosyal ah, medya, tamam. Cık, değil, tamam. <gülüyor> bunu... <gülüyor> <gülüyor> Bir gün flaşa gittim ve bana hediye verdiler çünkü dans ediyordum Taha, Yedi, ya, beğendim yani, beğendim işte, bunu yedi, denedim bunu Mide Daha güzel olmanı istiyorsanız Şey koyuyorsun, böyle hoppa! Görüyor musunuz? Evet, işte şöyle Ve Tamam, 1, 2, ready, go Nasır. Food... Hmm. Wow. Pepper. Wow. O gerçekten bu daha iyi. Yani bu restorandan da iyi, plajdan. O batın. Bu kumagne bu arada. O batın. Okay. Ben buna lafına değil ya. Gerçekten limon suyu. Limonsuz Yeni veriyorum Ama limonlu Limonlu doğru yani Neyse anladın, anladınız Limonlu 8.5 veriyorum 10 üzerinde 8.5 Ne? <gülüyor> saçlar çok iyi, ama neden bu kadar küçük? Ne işe bir tane neden sokuyorsun bittin? Bitti. zaten 5 lira falan Logistik ya. I'm finished Okay. This guy should have just Süreden oh, yemekten korkuyorum ya. Neden? Bir dakika bu yani bıçak e, kullanmayacak mısın sen? Ne benziyor? Ya şey et gibi değil mi? Et gibi. Umarım. Yani. Umarım et gibi. Ay bu ya burada Arkadaşlar tamam şimdi hiçbir şey söyleyeceğim. İyi değilsin. <gülüyor> Değilim. Ha hadi bakalım. Ay <gülüyor> evet Oha. Oo. Wow, ya ya oldin it in a... <gülüyor> Çok iyi tutuyorsun diyor. Ya didn't begin. Wow. wow. One On his in Tamam. Tam şu, şöyle gidiyor. Hadi. Bak. Kaleci dışarıda şeyler var ya. Hayır, onlar olsa alm veriyorum. Ama içindekiler düştü. Ben 9 veriyorum. 9 evet. 9 evet. 9. O korkuyorum biraz. Bu Çıldan. Böyle de mi? Evet, böyle. Mi? Yakalandın, yakalandın. bunu kaydedetmesin da screenshot almasın çünkü. <gülüyor> Yemek yiyorum. Why are you gay? Yakalandı. You are gay. That's it. You didn't Bu çok iyi. bundan daha iyi ama. Şidan'ın line em veriyorum. 7. Buna 9 veriyorum. Gerçekten mükemmel, gerçekten çok iyi. Yani dışarıdan böyle bunu yemeye maruz asla falan diyebilirsin ama gerçekten çok iyi. Çok iyi. 9. Okay. Why are you gay? Bu türlü amke. You are gay. Even the bowls <laughs> Biraz da ketçap. Bro. İskottik Just. Tamam. Şimdi Çikov bu Elsa yani. böyle fazla değil mi arkadaşlar? Beneden sadece orta evet, aslında, evet, ya aslında ya çok acı bir aso. Bunu bitirebilirim. Hadi, hadi, Oha, oha. Sen ne yapıyorsun ne yemeyi ya? böyle kessem. Oh, that's how you do it. I don't know, I guess. I don't care who you are, where are you from, what you do. Nasıl? seu A giama Aí Close it Jump Eu falo bom babam Allah baba aleve wa ha şey ah şey ben bu an benim de tamam bro onu yani muk muk diye kovtum muk yemleyenler muk son yemek Ay. Ne oldu? Hı? Az az. Az. Önün Ha hmm. kafamdan. Hı. Hmm. Niye Çok beğenmedim. Şeyini Çok beğenmedim. Dile Beğendim ama çok değil. Şey daha güzeldi. Eee şey daha ben gerçekten daha çok beğendim. Ama ne de yani iyi yani. Belki biraz acı. Evet. Oru. Evet. Bu diyor ya, ilginç bir şey. Yeah. That's suspicious. iyi ama. Ama çok memnunum. Kebap var. ya Kebap, kebap Böyle kebap tutuyorsunuz ya ve bunu öyle ya. Bence ondan bunu sevmedim Yani bilmiyorum. Ama yanıydı. Step down with Ireland. For the clown child. Shit. Eee. Evet biliyorsunuz. JT'nin saçını var ya bunu. Onu çeker misin? Şeye koy. Ve Britayiye çok güzel olurdu. <gülüyor> Iran's Ne about yourself, man. Yanı. Ata yaptı. Hatay Hatay'da mı yaşıyorsun? Hayran baba. Evet. Buna 7 veriyorum. 7. 7. Evet. müsün? Özgün müsün Çikefte? Özgün müsün? <Gülüyor> tamam, Bakın, club 3 2 0 oh yeah wow wow you should have told us those scents bro now you know do you want to be my yeah. huh? you know you do no i'm going to do it like Sean did it yeah. yeah join join the smart ones <laughs> <laughs> <laughs> wow you you let you, you left that hanging in your mouth bro Don't <laughs> move. <laughs> Ama ben bu konuda çok iyi değilim. Ben bu konuda çok iyi değilim. Ben bu konuda çok iyi değilim.